Döviz kurları sisteme nasıl girilir? Döviz işlemlerimiz için ekranımızın sağ alt kenarında bulunan dolar ikonuna tıkladığımızda kur değerleri gelecektir. Kur tarihi günün tarihi olarak default gelmektedir. Kur bilgileri alanında firma kartımızı eklediğimiz para birimleri için alış-satış değerlerini görüntüleriz. Sisteme kur değerlerini merkez bankası veya serbest piyasa kurlarından anlık olarak getirebiliriz. Sistem diye kullanmaya başladığımız tarihten itibaren kur değerlerini tutacaktır. Geçmiş tarihteki kur değerleri için ilgili tarihi seçip getir dediğimizde o güne ait kur değerlerini görüntüleyebiliriz. Diye kullanmadığımız bir tarihe ait döviz içerikli işlem kaydı yapacak isek kur değerine manuel girebileceğimiz gibi ilgili tarihi seçip kur değeri olan bir tarihten kopyalayabiliriz. F2 kaydet dediğimizde döviz kuru bilgilerimizi kaydederiz.